Güzeldiğin kadar güzel değil kafam sorun değil Paşam geçer gider biter günler elbet yarınlar Doğar sonumu görüyorum olamaz olamaz Tanrı neden yardım etmiyor düşerken yamaçtan Tutun bana kurtulalım buradan ha. Kurtulmamız lazım buradan buradan, buradan Senle beraber açalım bir ton yol ha. Duralım yan yana beraber. beraber Gezelim el el el Ne der olmasın umrumuzda Tek bir şey benim şuurumda Sensin o Oda sensin uyandığında komadan yanımda hatunlar Eksik olan tek şey Sen yoksun orada Nasılsın diye sorma Kötüyüm ama, ben ama ben kötüyüm ama kötüyüm ben Duralım yan yana beraber Gezelim el ele el lalem eder olmasın umrumuzda Tek bir şey benim şurumda. Sen silmeme. Bak ya bak ya ardına. Çocuk sakın korkma. Bak. Kar kar kar kar kapıda. Polis nereye amcalar? Sırtına onca yükü. Hayatıma hayatımı kaydeder. Birçoğu isim var. Nasıl olacak? Anladım biraz daha bana dön bak. Giden işçiler sanki sokaktaki çocuk. Geceler uzun dost Dünya baya pislik boş Düşme sakın koş Her gece ayrı bir maraton Hayatımı kaydıranlar var Dilime gelmeyen isimler ne ara oldular birer krala Yaşamak sence çok mu kolay? Duralım yan yana beraber Yedelim el el Ne der olmasın umrumuzda Birşey benim şuurumda sensin oda Geceyi düşünme bak hayatımı kaydıranlar var Nasıl olacak düşün sokak başında Hayallerimi kaçırıyorum elinden Sensiz olmadan şunu lütfen Dünya boş yola koy sonra gaza Her company ile mix coach Sizin neş gibi hayatınızdan bıktım